toplayın diyor. Bırakmayın şaria Çünkü şeytanların davranışı zamandır. Onlara zarar eder. Böyle dokunsa bir zarar gelir. O anda farkına varmaz ama ileride o görünmeye başlar. Aklına dokunanlar Şimdi çok gençlerin kafaları bozuk. Bir dolsun, erkek olsun. Kafalar bozuk oluyor. Neden dokundular onlara? Dokundular mı? Onlar söz dinlemez, anlamaz ne yaptığını bilmez, ne istediğini bilmez, ne edeceğini bilmez. Şaşkınlık içerisine düşer. Şaşkınlıktan bunaltı gelir, bunalım der. <gülüyor> bunalımın asıl sebebi, bu gece hayatına alışan, gece vakti dışarıdan dolaşan kimselerdir. Onlara dokunur. Zahirde de gezer onlar, görünürler de. Nefkedeyken bir kimseler geldi bana, dediler ki Tabi bu şimdiki gençler her yere giren çıkar. O gençlerden birkaç tanesi bu var dedikleri, sıranda sıranda gitmişler. Akalardan bir üç beş kişi geliyor. Oradan demişler ki bize filan gösterir misiniz? O çocuk göstereyim demiş, dışarıya çıkmış. Onlar da, ötekiler de genç sıfatında görülüyor. Ondan sonra onların bakarken bir de ayaklarına bakacak olmuş. Bakmış ki ayakları keçi ayağı değil. O de. aman elbiseleri, katkıravat her şeyleri çek <gülüyor> kıyafetinde, onu görür görmez top. Bir koşmuş kaçmaya, onlar onun arkasından. Ta benim olduğum makama yetişince oradan tarafa geçer. Orada set oldu onlarla. O bizim olduğumuz yerde karakoputan <gülüyor> var. <onlardan. gülüyor> onlar onları karşılayınca onlar geri döndü o çocukla. Kaçıdık oldu et elinden. O çocuk alıp götürürler deyip uzak bir ülke yere atarlar. Ondan sonra arasın yol, olsun gelmeye. Zahirde de görünür onlar dokunmaya. Görünmeden de böyle dokundu mu illa bir noksaniyet olur. Yüzden, bu zaman geçtiğinin çoğu bir acayip hal var, anormalliklerler. Bir tarafta bu kız oturamazlar, bulamazlar, okuyamazlar, çalışamazlar, rahat bulamazlar, her şeyle yuvarken rahat edemezler. Bu akşamdan sonra çıkanlara illa dokunurlar. Nervünesi ne Gece dışarıda dolaşmak bir hasta yatsıdan sonra oldu mu? Muhakkak onlar onları karşılar. Onlardan sakınmak lazım. Ve tabi bu hayata insan bir defa gelir. Vücut bize emanettir. Vücudumuz emanettir. Gözetmesen zahmetli bir hayat geçirirsin. Rahat yaşayamazsın. Ne verilse de kendini tatmin edemezsin, şey beğenmez olur. Asıl bir acayip hale düşer ve inşanlık gelir insana. Onun için korunmak mühim esastır. Gündüz çalışacaksın veya okuyacaksın, ne yapacaksın, yapacaksın. Gece rahat edeceksin. Gece rahat etmezsen seni hasıl eder.